Herkese merhaba ben Tol Gözbek. Geçen hafta gündemimiz EFES 2022 tatbikatıydı. Hem tatbikattan size e, izlenimlerimi anlatmaya çalıştım. Hem de Roketsan Genel Müdürü Murat 2. ve Havetsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacer'la röportajlarımı sizlerle paylaştım. Yeni bilgileri paylaşmaya devam ettik ama ben bunları İzmir'den size anlatırken dünyada ve ülkemizde savunma ve havacılık konusundaki gelişmelerde Adeta durmadı. Arka arkaya gelişmeler yaşandı. Bu programımızda işte o konular neler bunlar mesela. Hürjet'in ön kokpit sisteminin montajının tamamlanması. Tay'nin yeni geliştirdiği çok önemli bir haber olan TF6000 motoru gibi konularımız var. İsterseniz kısa kısa bu konuları beraber irdeleyelim. Neler yaşanmış birlikte anlatmaya çalışalım. Videonun sonunda da fs 2022 Hakkında benim gözlemlerim biraz da işin perde arkasıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet ilk konumuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanan ilk jet uçağı olan Hürjet için çok önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu. Hürjet'in ön gövdesi ki bu ön gövde 350 parçadan oluşuyor. İmalat hattındaki üretimi tamamlandı ve uçağın diğer parçalarıyla buluşturulması için nihai montaj hattına alındı. Hava araçları genellikle 4 ana parçadan oluşur. Ön bölüm kokpit genellikle ki burası elektronik aksamla üretimi zor bir parçadır. Bunu orta gövde izler ve daha sonra da arka gövde savaş uçaklarında genellikle de arka gövde kuyruk, yatay, niş, yatay e, stabilize, dikey stabilize ve motorlar yer alır. Buna da dördüncü parça olarak kanatlar eklenir ve genel olarak imalat kaba haliyle tamamlanmış olur. Hürjet için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin çok iddialı bir programı var. Hedef 18 Mart 2023'te Hürjet'in ilk uçuşunun gerçekleştirilmesi. Şimdi bakıyoruz önümüzde de çok fazla bir süreç kalmadı. Yaklaşık 9 aydan kısa bir süre var. Bu 9 aylık sürede montaj tamamlanacak. Yer testlerine başlanacak, uçak boyanacak ve uçuşa hazır hale getirilecek. Aslında ben bu tür çok iddialı tarih açıklanmasını açıkçası çok fazla e, olumlu bakmıyorum. Niye derseniz havacılıkta neyin ne olacağı belli olmuyor. Son anda bir arıza çıkabiliyor, son anda bir e, gelişme yaşanabiliyor. Buna göre bir mühendislik çalışması yapılmak durumunda kalınabiliyor. Bu tür iddialı tarihler bence aslında... Programı biraz yavaşlatan çalışmalar olduğuna inanıyorum ama TUSAŞ'ın gerçekten 18 Mart için çok iddialı çıkışları var. Bunların başında Milli Muharip Uçağın Roll Out olarak havacılıkta adlandırılan fabrikadan çıkış töreni yani üretim hattını terk etmesi ve aynı zamanda motor çalıştırılması. Bu ikisi gerçekten çok büyük bir olay. Bir başka gelişmede Atak 2 olarak bilinen ağır taarruz helikopteri de 18 Mart'ta 2023'te ilk uçuşunu Hürjet'le birlikte yapacak. Yani o gün TUSAŞ'ın tarihi için çok dönüm noktası bir nokta. Şimdi Hürjet'te TUSAŞ Hürkuş'tan gelen pervanli, turboprop pervaneli bir eğitim uçağı biliyorsunuz. Tecrübesini JET'e aktarılıyor. Ve ilk defa TUSAŞ insanlı bir ses hızının üzerine çıkan bir hava aracı yapıyor. 1.4 mak yani ses hızının 1.4 katı hızla uçacak bir eğitim uçağı 2 kişilik. Ve bu eğitim uçağının da ileride testleri tamamlandıktan sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilerek T-38M eğitim uçaklarının yeri alınması bunlar da planlanıyor. Ama baktığımız zaman Hürget gerçekten e, tasarımı itibariyle çok süratli uçabilen, Eğitimin yanı sıra bir sonraki modelde muhtemel yakın hava desteği gibi silahlı bir model olma özelliğine sahip olacak çok önemli bir platform. Hürkuş'tan alınan işte kokpit sistemi, diğer avionik sistem aynı kokpit düzeniyle hürjet e aktarılıyor ve aslında birçok sistem milli muharip uçağa giden yolda da hürjet üzerinde teslim edilecek, test edilecek ve sonrasında bu da milli muharip uçağı uygulanacak. Bu açıdan da çok ara önemli bir model. Uzun dönem Hürjet projesi Tusaş'ın kendi iç projesiydi. Yani bütün parayı, bütün riski Tusaş kendi üzerine aldı. Program olgunlaştırıldı ve daha sonra da 12 Ocak 2021 tarihinde yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesinin toplantısıyla projeye resmi onay çıktı. Resmi onay ne demek bunun farkını koyalım. Eğer Tusaş devam ettirirse Tusaş'ın kendi risk projesi olarak hani riskleri üzerine alıyor. Eğer satamazsa bütün o arge maliyetleri Tusaşta kalıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bu projeleri resmi olarak sipariş verdiği zaman tabii ki bir ödeme yapmaya başlıyor. Ve böylece program resmi olarak Hava Kuvvetleri adına da ilk siparişlerini almış oluyor. Bu arada da ARGE maliyetleri de Savunma Sanayi Başkanlığı'na TUSAŞ tarafından yansıtılmış oluyor. Burada da böyle bir önemli bir detay var. Önümüzdeki günlerde... Hürjet bir gövde bütün haline gelmeye başlayacak. Keza aynı şekilde milli muharip uçakta aynı şekilde bu iki projede TUSAŞ'ın çok önem verdiği, geleceğini yatırdığı çok iki önemli bir proje. Dediğim gibi Hürjet'teki sistemler de milli muharip uçağa geçişte de çok önemli bir atlama taşı, mihenk taşı olarak kullanılacak. Bununla birlikte de ileriki dönemde F16'ların altına da böyle bir muharip güç olarak ben Hürjet'in yer alacağını açıkçası düşünüyorum. Keza bu konuyla ilgili çalışmalar işte TCG Anadolu'yu gemisinin güvertesine inebilir mi, kalkabilir mi falan gibi birçok bir konuda ortaya iddia atılmıştı. Bunlarla da ilgili çalışmaların mühendislik anlamda TUSAŞ tarafından devam ettirildiğini ifade etmemde fayda var. Tabi bu gelişmeler ortaya koyarken bir önemli gelişme de Eskişehir'den geldi. TUSAŞ Motor Sanayi tey var. TEİ Eskişehir merkezli, Hemen özgün motor tasarımları yapabilen... Bu konuda gelişmelere adım atan bir şirketimiz, bir yandan da dünyada şu an Batı yapısı hem sivil hem askeri anlamda motor üretmediği e, hava aracı yok gibi birçok e, motor projesinde de T aktif olarak çalışıyor ve T'nin iki yıldır sessiz, sedasız e, devam ettirdiği bir proje, geçtiğimiz Cuma günü ilk olarak ortaya çıktı. Bu proje TF 6000 motoruydu. TF 6000 adından da anlaşılacağı gibi 6000 libre itiş gücüne sahip bir jet motor. Ve Tey tarafından verilen bilgiye göre de art yakıcı yani havacılıkta afterburner denilen art yakıcı sistemin eklenmesiyle bu motorun itki gücü 6000 libreden 10.000 libreye çıkartılacak. Peki art yakıcı nedir? Burada kalkış sırasında motorun işte yakılan ve oluşturulan itiş gücü arkadan verilirken bu itiş gücü İkinci bir yanmayla birlikte tekrar yanılır ve bir anlık çok ciddi bir itiş gücü uçak sağlar. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in de katıldığı kalabalık bir heyet T'yi ziyaret etti. Ve T'yi bu motorun birebir boyutundaki mokabını yani modeliyle birlikte bütün katılanlar Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut Akşit ile birlikte bir fotoğraf verdi. Bu motor... Çok önemli bir motor. Ne açıdan peki nerede kullanılacak diye sorabilirsiniz. Bu motor Türkiye'nin ileride geliştireceği ve geliştirmekte olduğu özellikle insansız sistemlerde kullanılabilecek bir özelliğe sahip. Ne olacak mesela? Şu an biliyorsunuz Baykar'ın tasarladığı Mius Muharep insansız Uçak Sistemi'nde Ukrayna'nın motoru kullanılıyor. Bu motor yaklaşık işte 3800 libre kadar bir itiş gücü var. Bu motorun bir sonraki adımı TF 6000 olacak. Daha sonra TUSAŞ tarafından yol haritası, İHA yol haritasında yer alan çift motorlu bir delta kanat görünümünde olan bir çift motorlu İHA sisteminde de bu iki motor kullanılabilir. İki motoru yan yana koyduğunuz zaman yani art yakıcısıyla birlikte işte yaklaşık 10.000 libre, 10.000 libre 20.000 libreyi yan yana koyduğunuz zaman eğer ileride bir hürjetin çift motorlu bir versiyonu geliştirilirse bu da eşittir hürjeti uçurabilecek bir motor kapasitesi haline geliyor. Mevcut hürjette kullanılan F404 General Electric motorudur bu. General Electric motorunun da toplam yetiş gücü yaklaşık 19.000 librenin biraz üzerinde olduğunu ifade etmemde fayda var. Şimdi bu motorla birlikte roket motorlarından sonra, İHA motorlarından sonra... Gökbey'de kullanılacak TS-1400 serisi helikopter motorundan sonra bir turbofan jet motora adım atmış oluyor T'yi. Tabii şimdi biz bunu gördük kısa zaman içerisinde belki prototipini de göreceğiz. Bunun bu konuyla ilgili imalat çalışmasının başladığını açıkladı Profesör Dr. Mahmut Akşit. Ee, ama bunun bir hava aracı üzerinde yer alması tabii ki birkaç yıl alacak. Çünkü motor yapmak her zaman söylüyoruz bir hava aracı yapmaktan daha zor ve testleri çok daha uzun kendini yerde ispat edecek. Daha sonra bir hava aracına takılıp bu hava aracı uçan bir test ünitesi halinde havada test edilecek ve arkasından o hava aracında bizim motoru göreceğiz ama tabii bunlar zaman alacak. Biraz sabırlı olacağız. Bu sabırla birlikte Türkiye'nin eksikliğini hissettiği çok önemli konulardaki boşluğu da kapanmış olacak. Bu basit küçük bir motor sonrasında özellikle bu art yakıcısız versiyonu sivil anlamda kullanılabilir işletlerinde kullanılabilir. Pratt Whitney'in örneğin 300-400-500 serileri var. Bunların itiş güçleri yakın bu motora. Buralarda kullanılabilir işletlerinde e Veya farklı modifikasyonlarla bir gemi motoru haline getirilebilir. E farklı farklı kullanımları var. Önemli olan T'nin buraya adım atması. Ben eminim ki ilerleyen dönem içerisinde de bu motorların itki gücü arttırılarak özgün örneğin belki gelecekte milli muharep uçağı. Da bu böyle bir motor buradan geliştirilecek bir motor da bunun üzerine konulabilir. Profesör Doktor Mahmut Akşit de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı da zaten geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda eğer Milli Muharip Uçak için bir motor görevi verilirse yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde bu motorun geliştirilebileceğini kendisi ifade etmişti. Şimdi tabii Baykar Cephesinde de Güzel gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi MIUS geçtiğimiz günlerde fabrikayı yapılan resmi ziyaretler sırasında Hem Baykar grubu hem de şirketin teknoloji lideri Selçuk Bayraktar bir fotoğraf paylaştırdı. Bu şavaş test uçuşu içinde boyandığı görülüyor e, ve bu da Baykar açısından çok önemli bir gelişme. Baykar MIUS'u gelecek yıl ilk uçuşunu yapmasını planlıyor insansız muharip bir sistem bu konuyla ilgili de herhangi bir motor sıkıntısı olmadığı zaten ifade edilmişti. Savaş öncesinde de Baykar yeterli sayıda motoru Ukrayna'dan temin ederek bu hava aracı için ayırmıştı. Ama dediğim gibi biraz önceki haberde de belirttiğim gibi T'nin motoru Mius için çok çok önemli bir alternatif ben oluşturacağına inanıyorum. E, Mius'la birlikte... Bir taraftan da tabii devam eden TB3 projesi var. TB3'te de yine TI tarafından geliştirilen PD-170 serisi motor kullanılıyor. TB3'te biliyorsunuz TCG Anadolu üzerinden operasyonunu gerçekleştirecek. Bu da merak ettiğimiz bir çalışma. MIUS ile birlikte biraz daha stealth bir tasarım var. Belki motor çok stealth değil ama buraya bir nasıl Milli Muharip Uçağı'nın ilk blokları 4.5. nesil olacaksa Miusta'da muhtemel böyle bir aşama olacak ve yavaş yavaş Stealth olarak adlandırılan 5. nesil özelliklerine doğru bir geçiş olacak. Umarım motorda da bunları görebiliriz. Baykar'la ilgili bir başka gelişme de bizlerin e, Efes tatbikatı sırasında öğrendiği bir konu oldu. Akıncı biliyorsunuz yaklaşık 5.5 tonluk devasa bir taarruzi insansız hava aracı. Akıncı'nın A modeli var. B modeli ilk uçuşunu yapmıştı ve bu B modeli de Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusuna geliştiriliyor. 6 adet Akıncı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Kara Kuvvetleri ağırlıklı olarak Batman'dan operasyon yapıyor bunlar. Ve B modelinde de mevcut AI-450 serisi Ukrayna motorlarının yerini PT-6 serisi sivil bu motorlar pt 6lar kullanacak. Merak ettiğimiz konuda Hava Kuvvetleri'nin neden PT6 seçtiğiydi? Hava Kuvvetleri PT6. E, hava aracını 40.000 fitlerde uçuyor yaklaşık. Daha yukarıya irtifaya çıkarabilmek, biraz daha taşıdığı yükü arttırabilmek amacıyla PT6'lar seçilmiş durumda. E, bu motorun oluşturduğu güç A'ı 450'den daha fazla. Bunun anlamı nedir? AK'ıncı B daha fazla mühimmat taşıyacak. Daha yüksek irtifadan uçacak. Daha yüksek irtifadan uçması da. Özellikle attığı mühimmatların daha uzağa gitmesi anlamına geliyor mühimmat açısından. Yüksek açısından da yükseklik bir başka avantajı da daha geniş alanı kontrol edilebilir hale gelmiş durumda. Bakalım oradan da nasıl bir adım gelecek bu da önemli. Çünkü sonuçta Akıncı'yı ihraç ederken farklı farklı motor alternatifleri de müşterilerin önüne konuyor. PT6'da sivil amaçlı gelmiş bir geliştirilmiş bir model. Hürkuş'ta da uçan farklı bir versiyonu var. Buradan da önemli bir avantaj sağlayacağına açıkçası ben inanıyorum. Tabii biraz da sivil havacılığa doğru bakarsak hafta sonunun önemli gelişmelerinden biri de İtalya'da meydana gelen bir helikopter kazasıydı. Kuzey İtalya'da AW-119 koala tipi bir helikopter uçuşu sırasında düştü. Fakat içinde ne yazık ki de Türk vardı. Türkler Eczacıbaşı grubunun orada fuara katılmış ve bölgedeki fabrikaları dolaşan ekibinden oluşuyordu. Yaklaşık iki güne yakın süre bu helikopterden haber alınamadı. Dağlık bir alana düşmüştü ve bu bölge aranda aranda İtalyan arama kurtarma ekipleri tarafından ve sonrasında da bulundu. Fakat ne yazık ki helikopterde bulunan 4 Türk vatandaşı, 2 Lübnan vatandaşı bir de pilot 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Bunlar da tabi çok üzmüş oldu. Eczacıbaşı grubunun 2017'de başına bir helikopter kazası gelmişti. Holding'e ait Skorsky S-76 tipi helikopter... Atatürk Havalimanı'ndan kalkmıştı. İçinde çeşitli Rus misafirleri vardı Eczacıbaşı'nın grubunun ve Bilecik'teki fabrikaya bir uçuş gerçekleştirilecekti. Fakat kalkıştan sonra helikopter buluta girdi ve yaklaşık 271 metre yüksekliğindeki Büyükçekmece yakınlarındaki televizyon kulesinin uç antenine ana rotorunu çarparak E5'e düştü. Ne yazık ki o kazada da 7 kişi hayatını kaybetmişti. Çok acı bir kazayla sarsılmıştı Eczacıbaşı. Şimdi tarihlerinde... Yaklaşık 5 yıl sonra ikinci bir helikopter kazası da meydana gelmiş oldu. Gerçekten çok acı. Peki helikopterler niye bu tür kazaları yaşıyor diye sorabilirsiniz. Helikopterler sonuçta e, piste gerek kalmadan bir düzlüğe inip kalkabilen hava araçları. Fakat pilotlar bu hava araçlarını indirip kaldırırken bu e, düzlüklere VFR olarak adlandırılan görerek uçuş. Visual Flight Rules üzerinden gidiyor. Yani altındaki noktalara bakıyorlar. Eğer... Herhangi bir şekilde bulut içine girildiği zaman buzlanma şartları oluşuyor veya çevrede tabii yeni nesil sistemler birçok helikopterde var ama etrafı iyi takip edilemediği zaman bir dağa çarpma, bir maniaya çarpma gibi durumlar oluyor. Biraz önce de dediğim gibi bulut içi uçuşlarında en büyük riski buzlanma riski. Buzlandığı zaman bir helikopteri havada tutabilmek oldukça güç. Şimdi ortaya atılan iddialardan biri de belki de Yıldırım isabet ettiği helikoptere bunun gibi bir bilgi var. Ama tabi bunlar sadece elimizdeki çok az bilgi kırıntısıyla söyleyebildiklerimiz. Bu olayla ilgili gerçekler İtalya'daki kaza kırım ekibinin yapacağı çalışma ve hazırlayacağı rapor sonrasında ortaya çıkacak. E, tabi gidenleri geri getirmiyor ama havacılıkta da bir kural var. Siz... Bu gelişmeleri iyi bir şekilde takip edilebilecek yani yapılan hatalar neler bu kazada neler eksikti bunları ortaya koyarak bir sonraki e, uçuşlarda amaç emniyeti yukarı doğru çekebilmek. Bu da e, kaza raporlarının önemi ortaya koyuyor. Hala bizler Türkiye'de kaza raporlarına ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Tamam bazı olaylar Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı web sitesine yayınlanıyor ama bütün raporların kamuoyuna açık olarak yayınlanması gerektiğini açıkçası İnanıyorum. Ve gelelim videomuzun son haberine, Efes 2022 tatbikatına. E, tatbikat normalde bütün gazeteciler pazartesi sabahı Ankara'dan Nakliye uçağıyla bölgeye geçecekti. Ama benim pazartesi ve salı oldukça yoğun bir programım vardı. Ben çarşamba günü öğlen e, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı organizasyona katılarak bölgeye geçme şansına ulaştım. Öncelikle söyleyeyim ev sahibi tabii burada Milli Savunma Bakanlığı gerçekten kusursuz bir organizasyon yapmıştı. Bizim her türlü detayımız düşünülmüştü. Kendilerine bakanlığa çok çok teşekkür ediyorum bununla ilgili. İkincisi de bölgedeki operasyondan sorumlu askeri birlik Ege Ordu Komutanlığı ki kara kuvvetlerine NATO'ya dahil olmayan çok önemli bir gücümüz. Ege Ordu Komutanlığı da bizler için detayları düşünmüş ve her türlü başımızda örneğin 3 albayımız vardı Ekip böyle çok sağlam hani böyle ne oluyoruz ya şöyle bir ricamız var dese bile bunları yerine getirmek için gerçekten çok çaba sarf ettiler. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir bölge Seferi Hisar. Normalde Seferi Hisar'dan sahil yoluyla bağlanırsınız. Gümüldüre doğru gidersiniz. Geniş bir vade vardır. Burası askeri bölgedir. Özellikle çıkartma harekatları burada Efes tatbikatlarıyla simüle edilir. Bu yolun bir başka ilginç tarafı da Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya çok farklı ülkenin katılımıydı. Toplam 10.000 asker katılmıştı tatbikatta ama yaklaşık 1000 kişilik bir yabancı asker topluluğu vardı. Yabancılar derken tabii ki iki devlet tek millet Azerbaycan'ı bizden sayıyorum ben. Onlar da hem gözlemci olarak hem de katılımcı olarak tatbikata gelmişti. Yani bir tarafta NATO, işte bir tarafta Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan var. Böyle bir enteresan bir yapı içerisinde milli sistemlerin test edildiği bir tatbikat oldu. Tatbikatta beni en çok etkileyen atışlardan biri T-129 Atak helikopterlerinin gece atışları oldu. Yani düşünün helikopter dibinize kadar geliyor. Çok az ses çıkartıyor. AH-1 kobralarla karşılaştığımız zaman T-129'u. Hiçbir seyri sefer ışığı yok. Dibinize kadar geliyor ve nokta hedeflere 20 milimetrelik topla, 2.75 e, roketlerle veya cirit gibi daha böyle güdümlü mü, e, mühimmatlarla inanılmaz nokta atışları yaptılar. Ve dar bir vadide dalışları çıkışları bir gündüz operasyonu gibi bunları gördük. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Ukrayna'ya baktığınız zaman Rusya dümdüz Ukrayna e, topraklarında helikopter operasyonu yapamıyor. Burada... Pilotlarımızın tecrübesi Güneydoğu gibi çok zorlu bir araziden, terörle mücadeleden gelen çok büyük tecrübeleri. O helikopterleri aktif olarak tutan bakım ekiplerimiz çok çok önemli ve bu, bu açıdan böyle bir Türkiye gücünü ortaya koydu. Beni bir başka etkileyen önemli bir operasyonda özel kuvvetlerimizin yaptığı operasyondu. Bu operasyonda hem görsellik açısından giden iki aracı iki helikopter sıkıştırdı, timi indirdiler aşağı halatlarla ve bir e, üst düzey bir terörist Rehin alınarak oradan kaçırıldı. Böyle bir dakikalar içerisinde tabiri caizse tereyağından kıl çeker gibi ekip bunu aldı müthişti. Bir başka enteresan konu da denizden yapılan atışlar inanılmaz etkili ve böyle, böyle nokta atışı vurmak topla çok kolay değil. Türk gemilerimizdeki topçularımızın atılan güdümlü mühimmatlarında gerçekten bununla birlikte gemilerden çok çok enteresan gelişmelerdi. Bunlar da çok etkileyici. Bandırman'ın uçakları kalktı. Bandırman'ın F-16'ları gece görüş sistemine sahip. Lantrinle başlayan bir yolculukları vardı. Bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin tüm F-16 filoları bu yeteneğe kavuşmuş durumda. Nokta atışları gerçekleştirildi. Hedeflerine bombalar attı. Karşımızdaki o e, yamaca o bomba atıldığı zaman gelen şok dalgası, ses 4-5 saniye falan sürüyor. Bizleri böyle inanılmaz etkiledi ve gerçekten nokta atışı müthişti. Ee, tatbikatta tabi bir çıkartma operasyonu yapıldı ve çıkartma önce ufak araçların askerlenince daha ufak sistemler arkasından tankların çıkartma yaptığı daha büyük gemiler kıyıya yanaştı. Burada bizim efsane M48 tankları indi. M48 ile ilgili genç arkadaşlar ya bu tanklar çok eski niye getiriyorlar buralara gibi sorular ortaya atıyorlar. Şimdi M48 tanklarından bir bölük kara kuvvetlerine ait ama Amfibik deniz e, piyadelerinin içerisinde kara kuvvetlerine bağlı olarak denizciler adına e, operasyon yapıyor. Bu ekibin bu araçları faal tutma, e, deniz platformlarına koyma, çıkartma gibi konularda çok büyük tecrübeleri var. O yüzden orada önemli olan bir e, paletli bir şeyin olması, hiç önemli değil M48'in olması veya başka bir veya daha yeni bir şeyin olmasına hiç gerek yok. Önemli olan o tecrübeye sahip ekibin orada olması ve o paletli aracı da... Sıkıntısız bir şekilde sahile çıkarması, mayınları temizlemesi, operasyon yapması, atış gerçekleştirmesi bunu belirtelim. İkinci de ne var tabi bu M48'lerden başka Türk Silahlı Kuvvetleri'nde M60'lar var modernize edilmiş. Ee, Leopar sınıfı var. Altayı bekliyoruz uzun zamandır. Bu M60 ve Leopar'lar zaten aktif olarak Güneydoğu, işte sınır ötesi yapılan harekatlarda kullanılıyor. Çünkü tanklarımız o bölgede. Geri kalan M48'ler biraz yedek kuvvet. Bu arada tabii ki M48'lerin de e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllardır görev yapıyor. Ama sürekli modernize edildiği ve daha modern sistemlere kavuştuğunu da biz belirtelim. Daha uzun yıllar M48'leri görebiliriz. Bu da e, bu işte tarihi eserleri çıkarmışlar değil. Ben olaya biraz şöyle bakıyorum. Efes 2022 tatbikatı Yunanistan'ın bu son zamanlarda e, biraz tabiri caizse Yunanlar biraz kaşınıyorlar ve kaşıyorlar etrafı. 1974'te M48'ler Kıbrıs'taydı. Her an hala aktifler her an bir yerlerde ortaya çıkabilir bence ee, mesajı vardı. Tabi tatbikat sırasında bir tane Akıncı Batman'dan kalktı. İzmir Seferi İster'a kadar yaklaştı. Yaklaşık 30 bin fit irtifadan mühimmatın attığı e, Mamlu'ya atışı gerçekleştirdi. Ve geri Batman'a döndü. Bu da Türkiye'nin İHA sistemlerinde. Ne yaptı ne ettiği konusuyla önemli bir mesaj verildiğini ben açıkçası düşünüyorum. Ee, sergi vardı tatbikatla birlikte savunma sanayi şirketlerimiz oradaydı. Bunun yanı sıra 37 ülkeden ve her ülkeden de nereden baksanız 2 tane 3 tane askeri ateşe vardı. Askeri ateşeler kulaklıkları ellerinde not defterleriyle sürekli not aldılar. Türk savunma şirketleriyle görüşmeler yaptılar. Ben eminim ki bunların meyvelerini biz ileride ülkemiz olarak yiyeceğiz. ihracat olarak yiyeceğiz. Çok dikkatli o tatbikatı tabiri caizse takip ettiler. Ben tatbikat öncesinde profesör doktor Serhat Güvenç bir röportaj yapmıştım. Bazı arkadaşlarımızın hoşuna gitmemiş o röportaj. Ama şunu söyleyeyim size. Serhat Hoca akademik anlamda tarafsız bakış açısıyla da çok çok önemli noktalara dikkat çekti. Her şey ben size hep alkışlasam, aa şöyle böyle desem hoşunuza gider ama bazen de gerçekleri de takip etmekte. Fayda var. Evet bu tatbikat süresince dünyada gelişmeler durmadı ve bu videomuzda da hem ülkemizde hem dünyadaki savunma havacılık sektöründeki gelişmeleri size anlatmaya dilim döndüğünce çalıştım. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberler Tolga Özbek.com sitemizde. Bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Telegram hattımızı takip etmeyi unutmayın ve tabii ki kanalımızı beğendiyseniz bir beğen tuşuna basın. Abone hala olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz. Eğer madde durumunuzda müsaitse kanalımıza katıl tuşuna basarak destek verebilirsiniz. Unutmayın bu katıl tuşuna bastığınız zaman ben tatbikatlara gidebiliyorum. Çünkü bu tatbikatlara sonuçta bir gidiş geliş maliyeti var. Sahaya gitme maliyeti var. Ve bunları sağ olun sizlerin katıl tuşuna gösterdiğiniz ilgiler sayesinde yapmaya çalışıyorum. Bugüne kadar da bana destek veren tüm katıl... Daki arkadaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.